Merhaba efendim Aa Türkiye hoş geldiniz. Ee, geçen hafta e, Amerika'daki Türklerin doktoru Vedat Bey ile e, güzel bir sohbet etmiştik e, koronavirüs hakkında. E, buradaki Amerika'daki Türk ailelerden çok yoğun üstek üzerine biz tekrar Vedat Bey'in ofisini ziyaret etmek istedik. Ee, koronavirüs hakkında e, update için buradayız. E, merhaba hocam. Merhabalar. E, bize önemli açıklamalarda bulunacaksınız. Biz de onu sizden dinlemek istiyoruz. Tamam. E, sizi dinliyoruz efendim. Şimdi e, görüştüğümüzde yaklaşık 10 gün kadar önceydi. 10-12 gün kadar. E, durum şu anda olduğu durumdan biraz farklıydı. Biraz hepimiz daha rahattık. Hatta o gün hastaları bitirdikten, gördükten sonra sizinle görüşmüştük. Gördüğünüz gibi bugün çekimi bekleme salonunda yapıyoruz. Evet. Zira hafta başından beri fiziken hasta göremiyoruz. Evet. Bunun sebebi de hükümetin Amerika çapında ve dünyada her ülkenin de kendi ayarında yaptığı sıkı tedbirler bu hastalığın bulaşıcılığını önlemek için. Evet. Zira şu anda karşı karşıya olduğumuz virüs, Bizim Türk'te bir laf var, çok kalleş bir virüs. Öyle bir virüs ki bulaşıcılığı çok fazla. Evet. Verilerin tam teyidini yapmamama rağmen basın da söylene göre bir kişinin neredeyse 600 kişiyi kadar bulaştırabileceği, buna göre yapılan eksponansiyel e, testlerle önümüzdeki 18 ay içerisinde dünya nüfusun %60 ile %40 arasında tamamen bu hastalığı geçirmiş ya da bu hastalığı yakalanmış olması ihtimali konuşuluyor. Evet. Hal böyle olunca ortalık panik, paniğe kapılmamak lazım. Niye? Çünkü insanoğlu panik yaptığı zaman çok yanlış yapar. Evet. İlk önce panik yok diyoruz. Sebebi ne? Zira hastalıkla ilgili istatistiki datalar elimize istatistikî veriler, çok na net bir şekilde gelmeye başladı. Bu işin en çok testini yapan ülke Kore. Evet. Ve Kore'nin verdiği verilere kadar, verilere göre artık hastalığı çok daha iyi tanıyoruz. Hastalık Çin'i, ondan sonra Kore'yi, ondan sonra İtalya'yı biraz ıı, çabuk yakaladı. Hani hiç kimsenin beklemediği bir şekilde yakaladı. O yüzden onların yaptıklarıyla, onların bizlere verdikleri verilerle, öğretileriyle Amerika'da şu anda bizim içinde olduğumuz durumda biraz daha şanslıyız gibi görüyorum. Birkaç tane daha sebebi de var. Çin olsun, İtalya olsun, Avrupa olsun, İran olsun, oralarda insanlar birbirlerine karşı çok daha yakın yaşıyorlar. Bir avantaj Amerika'da bu uzak, uzak, oluşu. uzak oluşu. Benim en çok akışında zoruna giden olaylardan bir tanesi, TÜBİTAK bizi TÜBİTAK birinciliğimden kazandıktan sonra İngilizce kursuna Ankara'da. Ee, Amerikan Kültür Merkezi'nde koymuştu. Bir kitap okudum. Bu Amerikan kültürünü bir öğreneyim diye. İlk okuduğum kitapta denilen şey bir adam boyu en azından Amerikalılardan bir mesafeniz olsun. Evet. Çünkü bir mesafe olayı var. Nasıl olur dedim. Onu alışmam, onu öğrenmem en az 3 ay, 4 ay oldu gelene kadar. Yani bu mesafe oluşu bir kere onların avantajı hastalığı dağıtma açısından. İkincisi de kurallarda burada uymak çok fazla. Aslında size gelen ee, Sercen işlerinin en başında ben Amerikalı eşi olan e, Türk arkadaşların eşlerinden aldığım e-mailler ve e, text mesajlardan e, yola çıkarak söylemek istiyorum. Kendi eşlerini ve kültür, kültür olarak Türk toplumun bu işi ciddiye almadığını, eşlerin hala rahat bir şekilde sokağa çıktıklarını söylüyor. Şimdi 2-3 haftalık bir karantina başladı. Bu karantinaya öncelikle çok sıkı bir şekilde, Türkiye'de olsun, Türk ee, devletlerin olduğu bütün dünya e, ülkelerinde olsun ve Amerika'da olsun sıkı uyalım diyorum bu çok ama çok önemli Çünkü bir hastalığın bir bir model şekli var hastaların sayısı ona ilintili olaraktan ölenlerin sayısını azaltmak için bu körbü yani yavaşlatmamız lazım evet. şimdi size e, hazırladığım e, çok yakın bir zamanda İngilizcesinde hazırlayaraktan İnternete koyacağım bir prezentasyon. Ondan biraz ıı, ıı, örnekler vererek başlamak istiyorum. Ne oldu da hastalığın şekli semali değişti? Verilen bir data var elimizde. Koronavirüsün şuana kadar en azından iki defa mutasyon geçirdi. Yani DNA'sında değişiklikler yaptığı söyleniyor. Mutasyonlar bazen iyi olur, bazen kötü olur. Bu sefer bizim dezavantajımıza olduğu gözüküyor. Çünkü hastalığın şehri seyri semali değişti. Mesela çocuklar daha önce daha... Dayanıklıdır, yakalanmıyor dersek de çocuk hastaların olduğu bilgiler ortaya çıktı. Gençlerin, 30-40 yaşındaki kişilerin daha iyi yakalandığı hatta ilk ölümlerin Amerika'da yaşlıların yanında genç kişilerin olduğu söylentileri var. Bunların hiçbirisi teyit edilmemiştir. Çünkü bu detalar dışarıya verilmiyor. Avustralya'da da yaşında bir genç rahmetli evet. oldu. İşte bunların sebebi bu mutasyon dolayısıyla. Ne yapacağız? Çünkü o zaman elimizde bu hastalığa karşı Çin'de olsun, Öteki ülkelerde olsa en başarılı tedaviler nelerdir onlara bakmamız lazım. Evet. Um, Dünya Sağlık Teşkilatı'nda çalışan bir doktor arkadaşından aldığı habere göre bugün Philadelphia merkezinde yaşayan bir Yahudi doktorun kendi kızına iki tane reçete gönderdiğini söyledi bir arkadaşımın eşi, Amerikalı. O e bizim Yunan gelinimiz. Dedi ki bunun babası kızına plakönül ve Çinko göndermiş. Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatı'na gelen veri evet. Kore'de bunların ölüm sayısını azaltmakta başarılı sırlardan bir tanesi bu. Sadece o yeter mi? Şimdi Plakönil bizim tıpta romatizma için kullandığımız ilaçlardan birisi. O ilacın piyasada olan miktarı belli, üretim hızı belli. Kimseye yetişebileceğini düşünmüyorum o kadar sayı olarak. Ama Çinko çok kolay bir şekilde veriliyor ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın şu anda tavsiye etti. çinko miktarı bu iş için 50 miligram. Onun yanında neler var? Şimdi ben sizlere birkaç tane e, e, bilgi. Bu prezentasyonu çok yakında vereceğim. E, Prezentasyonun özelliği e, yani 19 COVID-19 olduğu için covid 19la ile savaşmada 19'dan fazla neler yapabiliriz? Benim dört ayaklı bir yaklaşımım var. Bunlardan en önemlisi strict hand washing diyoruz İngilizce'de. Yani sıkı el yıkama. Mesafeyi evet. tutma. Ondan sonra onun yanında da wipe down diye başladık. Yani her yerin çok iyi temizlenmesi. temizlenmesi gerekiyor. Bizim ofislerimizde endüstriyel yani hastanelerin kullandığı temizleme aletleriyle temizliyoruz ama normal alkolünde yüzde yetmişten fazla olan alkolünde bu mikrobi öldürüldüğü bildirilmiş. Ille de dışarıdan alkol olma şartınız yok. İzopropil alkol yani e, dezenfektan. İzopropil alkolü alın %70'lik. yetmişlik, yüzde otuzunu da Aloe vera jeli var. Aloe vera jeliyle karıştırın alın size bir e, sanitizer, hand sanitizer. Şimdi onun yanında yani besinsel destek sizin ana ana e, silahınız burada. Niye? Hastalıklara karşı vücudumuzu kuvvetlendirmemiz lazım. Evet. Bunun için de maalesef et ve süt ürünleri vücudumuzda Yüksek oranda immünelojik reaksiyon gösterdikleri için sağlıkta en önemli olan defans mekanizmaları da silah şöllerimiz olan immün mekanizmayı meşgul ettikleri için bunlardan azal, uzal, uzak duracaksınız. Evet. hariç ki yani buna harici diyoruz kemik suyu. Çünkü o kemik suyunda hidrolize hali gelip proteinler parçalandığı için amuniasitler. Onun yanında probiyotik ve prebiyotik dediğimiz yani e, turşular, kefir olsun ondan sonra ee, burada kimchi olarak e, Japonların bir turşu var. Onlar çok önemli. Vücudumuzda glutasyon diye bir savaş mekanizmasında en büyük e, e, bombalardan bir tanesi olan glutasyonun oranını yükselten sülfürü yüksek amino asitlerde, sülfürden zengin olan yiyeceklerde. Burada e, söylemişimdir e, zerdeçal, ondan sonra türmerik, soğan, ondan sonra sarımsak, ondan sonra brüksel lahanası, ondan sonra ee, yine bizim e, e, karnabaharımız, brokoliler, e, yumurtanın sarısı, bunları bol bol, bunların içinde saydıklarımızdan en azından iki tanesi muhakkak bir sofranızda olsun. Onun yanında elinize geliyorsa bazı mantarlar, shiitake, maitake bunlar gerçekten immün sistem dediğimiz e, natural killer dediğimiz yani virüsleri, bakterileri öldürenleri güçlendiriyor. Onlar olsun. Antiyosidanlı rich renkli e, yiyecekleriniz olsun. Kolejeni yükselten yiyecekleriniz olsun masanızda. Şimdi onun yanında biraz önce söyledik. Önemli olan vitamin C, vitamin D, en azından e, çinko ve bunların yanında da eğer bulabilirseniz e, beta D, glukan ve e, fish oil yani balık yağı olsun. Şimdi immün sistemimizi güçlendirecek başka ürünler de var. Ta ki homeopatik olan ürünlere kadar. Bunların hepsini geçmeyeceğiz. Şimdi asıl tedaviye gelelim. Ejantif diyoruz yani. İlave tedaviler niye şart? Evet. Niye bunları söylüyorsunuz diyenlere benim cevabım. Elinizde FDA'in koronavirüs özellikle COVID-19 için test ettiği bir ilaç var mı? Yok. Peki elimizdeki olan bizim çalışabileceğimiz ne var? Yani data olarak bize yardımcı olarak bu ilaç grubunda olan ya da e, bu e, virüs grubunda olan benzeri hastalıklar ne vardı? SARS vardı. Ne vardı? MERS vardı. Yine zarflı olan e, bu virüs gibi hangi virüsler var? Domuz gribi, vardı. gribi, gribi vardı. vardı. HIV ve, ve e, grip de dahil bunlar hepsi zarflı virüsler ve virüslerin özellikleri ne? Bunları kaplayan, aynen bunun üstünü kaplayan bu kırmızı mikrofondaki şey gibi bir lipid ta tabakası var. Bu lipid tabakasını eğer çıkarttığınız zaman çıplak hale getirirsek bu virüsü o zaman bağışıklık sistemimiz tanıyor ve hemen öldürebiliyor. Olsun. Şu anda yapacağımız tedavilerin ana tedavileri de o. Niye? Ben şimdi size bir iki tane ürün vereceğim. Aman vitamindir deyip de böyle yüzünü çeviren çok profesör gördüm. Ama onlar maalesef ki bir kart ağaç gibi eğilemeyenler. Çok eskiden bir yere oturmuşlar. Başını çevirip bakmak istemeyenler. Genç olanlara bakın. Onları dinleyin. Şimdi dedik, dedik ya niye alternatif lazım? Bizim elimizde şu anda bir tedavi alternatife bakmanız için mes casualties diyoruz. Yani çokça insanı öldüren, insan hayatını tehdit eden bir hastalık var mı? Var. var. Başka? Belki bu hastalığa karşı bir elimizde aşı var mı? Yok. Yok. Peki bu aşının geliştirmesi için gereken zaman ne kadar? Fazla. En azından 12 ay, 18 ay bilemediğiniz 8 ay, 9 ay. O olmadığı için alternatiflere bakmak zorundasınız. Alternatif değil bunlar. Bunlar integratif, bunlar Para kazandıramayacağı için e, drug kartellerine, farmakolojik kampanyalere ülkelere kimse bu işe para yatırmıyor. Yatırmıyor dedikleri zaman yatırmadıkları için bunlar çalışmıyor demek değildir. Evidence-based medicine diye bir laf var Amerika'da. Yani bir hastalığa kullanılan bir tabi madde dahi olsa birden fazla hastada aynı sonucu veriyorsa bir şey var orada. Türkçede çok güzel bir lafımız var ne deriz? ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Evet. Duman varsa dumanı takip et, ateşi bul. Evet. Şimdi bundan dolayı benim en çok size söylemek istediğim yüksek doz vitamin C. Niye bunu söylüyorum? Şurada gördüğünüz şu profesör bey var ya, doktor bu profesör bey şu anda Amerika ile birlikte ortaklık olaraktan vitamin C'nin test edilmesini başlatan grubun başında olan kişi. Bu diyor ki Wuhan'da Doktorlar 200 de 300 mg per kilogram yani 70 kilo benim gibi birisinin vücudu ağırlığı göz önünde aldığımız zaman 7,5 ile 15 gram arasındaki vitamin C'yi hastalara verdikleri hastaların çoğunu kurtarmışlar. Yeterince data var. Şu anda publish edilmiş yani PubMed'e koyduğunuz zaman datayı bizimle paylaştıkları data var. Yani bunu bir kenara hiç kimse atmasın annesini, babasını, hastasını seven doktor kim varsa bunu okusun, bunu başlasın kullanmaya. Birincisi bu. İkincisi, elimizde çok iyi sonuç aldığımız bir tedavi daha var. Bu tedaviyi bize getiren Doktor Rowan var. Doktor Rowan'ın internette fotoğrafı çıkarsa göstereyim size. Şu gördüğünüz beyefendi. Doktor Roen Doktor Su ile birlikte Kaliforniya'da integratif alternatif kliniği olan bir doktor ama sıradan bir doktor değil. Bu adam zaten okulunu birinciliklerle bitirmiş, gönüllü olarak Afrika'ya gitmiş bir adam. Ozon üzerinde Amerika'daki en iyi uzmanlardan bir tanesi. Ozon tedavisi. Adam diyor ki, bu virüslerin yine etrafındaki yağ kılıfında bunların virülansını artıran, yani immün sistemden kayıp yapışıp hastalık yapmasını artıran 800S, 22 denilen bir amino asit zinciri var. O amino asitlerin oradaki özelliğinden dolayı bu çıkıntıları çok daha kolay yapıyor. Eğer o amino asitlerin bağlantılarını buraya yaptıkları katkıyı çözerseniz bu virüs darmadağın oluyor diyor. Ben bunu bildiğim için diyor daha önceki olan çalışmalarından Afrika'da yine korona virüs grubundan bir virüsün yaptığı ebola çıktığında ben ebolayı tedavi ederim diye her yere yazdım. Bana hasta verin dedim. Nihayetinde işin çok sarpa sardığı zaman da gel dediler diyor. 5 üzerinden 5 hastanın da hayatını kurtardım. 6. hasta ilacı almaktan korktu ve öldü diyor. Yani o kadar etkin. Niye? Çünkü bu tedavi insan vücudunu antioksidan dediğimiz maddelerle böyle oksidan, oksidan, oksidan antioksidan değil oksidan maddelerle artırdığı için oksidan maddeler virüsleri ve bakterileri öldürür. Yine bu oksidan maddeler insanların immün sistemlerini ayağa kaldırır. Yine kanın akışını hızlandırır. Ondan sonra kan e, hücrelerinin kırmızı hücrelerin birbirine yapışıp da e, tıkanıklar yapmasını önler ve mitokondriyal oksijen konsepsiyonu dediğimiz yani insanın vücudunda bizim ayakta durmamızı sağlayan enerji üretimini artırır. Ekstra enerji enerji getirir. Bunlardan dolayı diyor bu etkilidir ve bununla ilgili yazısı Gördüğünüz gibi Rapid Resolution of Hemorragic Fever, Ebola in Sierra Leone with Ozon Therapy adı altında, İnfeksiyon hastalıkları, Afrika Infeksiyon Hastalıkları e, Dergisi'nde 2016'da yayınlanmış bir yazı. Bu yazının Amerikan dergilerinde yayımlanmayışı, bu yazının içeriğinin yanlış olması veya eksik olması demek değil, tamamen politiktir. Alternatif bir tedaviyi ön plana hiçbir zaman için... Bu firmalar öne getirmek istemezler. İkinci vereceğim tedavi bu. Üçüncüsü yine glütasyon mekanizmasını çok aktive eden kahveyle yapılan bizim kahvemizin yaptığı evet. kahveyle yapılan bir lağman usulü var. Bunun datalarına bakmak isterseler yine e, Güney Amerika ülkelerinden yayınlanmış müthiş datalar var. Bu datalardan bir tanesi e, ICU yani Intensive Care Unit'teki şu andaki hastalar gibi ölümcül hastaların olduğu bölümlerin hastaların yarısına lağman vermişler, öteki yarısına vermemişler ile lağman verilen hastaların ICU'dan yani e, intensive care e, e, ünitesinden çıkışını yarıya indirmişler. Şimdi bu yarıya indirme deyince bir yarıya indirme vakası daha var. Şu anda Amerika'nın Virginia eyaletinde bir hastanede yine vitamin C'nin öncülüğünü yapan bir doktor arkadaşımız var. Evet. O doktor beyin öncülüğünde Onların yoğun bakım ünitesindeki hastaların yarıya e, zamanı yarıya indirdiğini ispatladığı için vitamin C, şu anda Amerika'da 30'un üstünde merkezde aynı tedavinin tekrarı yapılıyor ve orada da çok düşük dozda kullanıyorlar. Sadece 6 gram vitamin C veriyorlar. Vitamin C ile ilgili çok yanlış e, varsayımlar, öngörüler, bir e, yanılgılar var. Bunların hiçbirisinin doğru olmadığı ispatlanmış durumda. Vitamin C'yi Amerika'ya ve dünyaya tanıtan adam Linus Pauling zaten iki defa, Nobel ödülü almıştır. Kimyagerdir ve onun iki defa Nobel ödülün boş yere değildir. Evet. So vitamin C'yi söyledik, ozonu söyledik. Yapılabilirse kahveineması dedik. Çok basit bu. Yine üçüncü bir tedavi metodu olarak ön plana getirip sizlere sunmak istediğim e, bir tedavi, başarılı tedavi var. Yine böyle büyük bir salgında hatırlarsanız 1918'lerdeki İspanyol e, gripi vardı. Spanish Flu diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda 30 milyona yakın 39 milyon kişi ölmesine rağmen bu e, gripte 50 milyon insan ölmüştü. Hindistan'da çalışan bir İngiliz doktor çaresizlikte ne yapayım derken kendisine verilen ölmesi yüzde yüz gibi bakılan en kötü hastaları tedavi etmek üzere hidrojen peroksit tedavisi denemiş. Bu tedavide ölmesi beklenen bu hastalardaki yaşam oranını yüzde elliye çıkarmış yüzde yüz ölmesi. Eğer bu tedavi diyor kendisi ilk baştan bütün hastalarda kullansaydık müthiş bir tedavi olduğu ortaya çıkacaktı evet. ve onu İngiltere'nin en büyük dergileri Lancet'te yayınlamış. Bakın ben buraya gösteriyorum size. Şurada gösterdiğim influenza pneumonia yani grip zatürresi the intravenous injection of hydrogen peroxide diyor yani damardan hidrojen peroksit Bizim oksijenli su tedavisi normalde yüzde onluk olan oksijenli suyu veya yüzde otuz bilmiyorum o zaman kullandığı oranı beş defa daha incelttikten sonra damardan yakmaması için alkali yapacak bir maddeyle birlikte veriyor ve damardan verdiği zaman bu hastaların ölümün yüzde ellisini ölümden döndürdüğünü gösteriyor. Bu da bir kenarda düşünmemiz gereken ve test etmemiz gereken bir şey. Çünkü bu grip görünüyor ki koronavirüs gribi. Bir sene daha duracak gibi gözüküyor. Ondan sonra gidecek. O yüzden bunlar çok önemli. Şimdi ee, bir tedavi metodu daha var. Yine hepatitlerde kullanmış bir tedavi. Ultraviyole ışığıyla yapılan tedavi. Bu damardan ultraviyole verilen bir e, tedavi metodudur. Çok başarılı olmuş. Yine bir başka zarflı bir virüste. Burada da niye denenmesin? Çok basit bir kullanımı ve yapımı var. Şimdi bunun yanında destek ürünlere geçiyoruz. Daha önce söylemiştik çok hızlı geçeceğiz. Probiyotikler çok ama çok önemli. Laktoferrin denilen bir madde var yine keçi sütünde. O çok önemli. Monolörin sizin dikkatinize getirmeye çalışacağım bir ürün. Kokonat yağının içinde olan ve bakterileri öldürdüğü ispat edilmiş bir madde. Size şunu söyleyeyim. Tabiatta yaşayan, Hayvanların derisinde hastalık olmasın diye Rabbim onların kılının etrafını bu monolaurinle eee çevirmiştir. Monolaurin kokonat yağının içinde vardır. Ekstraktını alamazsanız kokonat yağını ne yapıyorsunuz? Ellerinize sürersiniz. Aynen sabun gibi kokonat yağı yumuşatır ve bakterinin virüsün yapışmış yapışmasını yapışmış. önler. Ağzınıza en son yatmadan önce gargara yaparsınız. Birkaçı kalırsınız. Onun ismi oil pulling'dir İngilizcesi. Yani Yağla ağızdaki ağır metalleri, zehirleri almak. İki dakika ağzınızda çalkaladıktan sonra tükürürsünüz. O çok önemli. Bir daha size göstermek istediğim çinkoyu daha, daha önce söyledik. Şu anda ispatlanmış Dünya Sağlık İşbirliği'nin tavsiyeleri arasında girmiş bir ürün. Selenyum viral hastalıklarda çok önemlidir. Selenyum eksikliği direkt glütasyon mekanizmasıyla alakalıdır. Zehirlerin vücutta atılmasıyla alakalıdır. Selenyum desteği dünyada selenyumu düşük olan bölgelerde alınması şarttır. Bakarsanız bu hastalıkların, zoonetik hastalıkların ve virüslerin hortladığı her yerde toprakta selenyum eksiktir. Bu kadar basit. Ondan sonra laktoferini söyledik. NAC dediğimiz en asetil sistein yine glutatyon mekanizmasını yükselten ürün. Sablamentleri çok ucuz bulabildiğiniz kadar alın kullanın derim. Bakın SARS ve MERS her ikisinde de yapılmış bir çalışma var. Kiatsu tarafından 2015 senesinde epigalektin gallete dediğimiz ECGC yani yeşil çayın içindeki ekstrak bunun direk virüsleri ee, antiviral olarak öldükleri ispatlanmış çayı yeşil çaya geçin derim. Bak, çay tüketici bir ülkeyiz. Niye yeşil çaya geçmiyoruz? İlle siyah çay diyecekseniz o zaman gireceksiniz yeşil çayın ekstresini alacaksınız. Yani kısaca sizlerle bu bilgiyi paylaşırken aslında benim yapmak istediğim şu. Bir tane arkadaşım var kitap yazmıştı. Doktorunuzu yönlendirin diye büyük bir e, arka sayfasına e, yazı yapmıştı. Yani eğer doktorunuz Bilmiyorsa onun suçu değil, at gözlüğüyle bakıyorsa onun suçu değil ama onun bu yaklaşımı sizin yaşamınızı kaybetmesinize vesile olacaksa onu yönlendirmek sizin vazifeniz. Doktorlarımızı bilinçlendirelim, araştırmacı e, institülerimizi bilinçlendirelim, şu söylediklerimizi önüne alıp bu salgından sağlıklı bir şekilde yara vermeden, kayıp vermeden çıkalım. Hocam kısa bir soru. Buyurun. Daha önceden SARS'ı geçiren, Mersi geçiren, evet. o virüsleri geçiren, e, çünkü vücutta tedavi olduktan sonra onlar vücutta kalıyor. Antikor yapıyor, oluyor. evet. Peki e, bu virüs tekrar vücuda girdiği zaman onlarla birleşerek herhangi bir Etk soruna geçer mi? Yok olmaz. Şöyle diyelim, çünkü SARS'la MERS bir kere şu anda hiç korkulması gereken yerler değil. SARS nerede çıkmıştı? Japonya'da. Evet. O bölgede. MERS nerede çıkmıştı? Sars MERS nerede çıkmıştı? Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da. Evet, evet. Ebola nerede çıkmıştı? Bunlar hep aynı gruptan. Ilaçlar, evet, evet. Afrika'da. Yani şu anda zaten bu hastalıkların Antikor antikoru oluyor. oluşsa bile bunlarla aynı sınıfta olmasına rağmen bunu öldürecek garantisi yok. Onlarla birleşince daha da güçlü hale gelmez. Mi? Gelmez. Tamamen, gelmez tamamen çünkü, çünkü mutasyon geçirdiği için evet. ilk çıkan virüse yapılan bir aşı olsaydı belki bugün etkili olmayacaktı. Evet. O yüzden geliştirilecek aşıların çok yönlü antikoru olan aşılar olma mecburiyeti var. Yani bu virüsün şu anda iki veya üç tane mutasyon görmüş cinsi var. Her birine karşı antikor geliştirecek bir ürün olması lazım. O yapılana kadar ne lazım? Verdiğim Önemli tedavi metotlarını kullanmak lazım. Evet. Ne dedik? Damardan vitamin C, ozon tedavisi, yine e, lavman tedavisi, kahve lavmanı ve yine kullanılabilirse, test edilip hemen yapılabilirse, oksijenli suyun damıtılmış ve seyreltilmiş oksijenli suyun damardan verilmesi, ultraviyole ışığın yine damara verilmesi. Damara verilmesi. Evet. Damar yoluyla. Bu metotların hepsinin kullanım tarzı yayınlanmıştır integratif tıpın makalelerini yayınlandığı bütün yerlerde ve bu integratif tıpın makaleleri yayınlanan dergilerin bir özelliği var para almadan verirler makaleleri lütfen okumak isteyin arkadaşlarımız girsinler okusunlar benim e-mailimi paylaşabilirsiniz bu soruda özellikle Klinik ve araştırmacıların sorular olursa, herkese cevap veremeyeceğimi söyleyeyim, özür dilerim. Benim şu ana kadar zaten internette bir sayfam yoktur, YouTube'da sayfam yoktur. Yani hastalarla temas kurdum ama çok istek var, belki yakında açarız. O, olana kadar bu e-maili lütfen doktorlarıyla paylaşsın hastalarımız. Doktorları bana gönderirse veya araştırmacı, profesör arkadaşlar veya asistan arkadaşlar, hepsinin sorularına cevap vermeye hazırım. Evet hocam çok teşekkür ederiz efendim Amerika'daki Türklerin doktoru Doktor Vedat Obuzbe'ye ayrıca teşekkür ediyoruz ben Azime Sara sesli Türk'ten çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için her zaman bizde kalın bir ilave buyurun Türkler sadece Amerika'da değil. 500 milyon Türk dünyada var dünyada. Ben hepsinin doktoru. Dünyadaki Türklerin doktoru efendim. Kesinlikle. Zaten şu anda efendim bütün Avustralya, Almanya, Fransa, evet. İsviçre, e, İngiltere, İngiltere her taraf sizi izliyorlar. Evet, evet. E, sonuçlardan çok memnunuz. İnsanlarımız bilinçlendi, daha da çok bilinçlendi şu anda. Lütfen doktorumuzun, hocamızın dediklerine e, dikkatli dinleyelim ve harfiyen hepsini uygulayalım efendim. Çok teşekkürler.